Evet Rafet Örmen şimdi sertme atacak bakalım kaç tane yakalayabilecek Allah Allah git gitme gitme dur Rafet Örmen atsın bak şu sertme kaç tane çıkacak Görüydün Yiğit onlar da bizi göremez. Tam bu sünün birleştiği yeri atacağım Oh çok güzel düştü Ne yaptınız bu? İyi yerine düşürebildin mi la? Şuraya attı, şuraya attı galiba. Oy oy oy oy! Vay oy, bin kere oy. maşallah, maşallah! <gülüyor> Korma'ya topla dal, topla dal! Vay bin kere maşallah! <gülüyor> çek, çek, çek, çek! çek. sana ne dedin? O balıkları çıkaramam oradan dedim. <gülüyor> evet yeni getiriremiyor ki balıkları getirsin vu 5-6 kilo var herhalde <gülüyor> sayalım bakalım kaç tane çıkmış Batliyamcı for men Ağaç o danayı görüyor mu danayı Gördüm onun gibi onlar hep burada geziyorlar lan işte Bak yuvaya girmiş çıkmıyor Ben bir daha atmana gerek yok. Bir evin iyice çıktı zaten. Atsam var bir daha. Ama nasır kalıyor biliyor musun? Ben dedim ona ya çekemem dedim ya. Hele gece atsa var ya daha şey. Ha gece hiç yani görmez. Ya. He bizi kalır içinde. Orman çok küçükler hatta büyüsünler. Şunlar da şu ata mesela. <gülüyor> Onu da at. Başka yerde olsa bunlar atmazlar ha. Atmazlar. Şunu da at usta. Bunu mu? He. Bunu da küçük. Küçük küçük. Formen bitiremedin. Çıkara çıkara. Şuna bak ya yavruya. Onu da at. Bu da küçük hadi. O da küçük. He? At. <gülüyor> Bir. Babaya bak babaya, babaya babaya babaya. 2 Köşede sığınıyor ki. 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Daha atmaya gerek yok kardeş. 16 17 18 19 20 dokuz yirmi yirmi bir bu tek olmuştu daha ya at bir daha bir daha vurmem şu bulanı suyun altına Hı, at suyun arkaya doğru ya da şu <gülüyor> öbür tarafa doğru at fırmanım. gördüler seni gördüler <gülüyor> <gülüyor> buradan geleceksin şuradan şu aşağı inecek orada atacak durmakta <gülüyor> balık olmadınız ki bak yine aynı yere atıyorlar Kaçtılar ya Evet kaydımızı durduruyoruz